Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videodayız ama bu videoyu enerjik bir şekilde giremiyorum. Koşuya gideceğiz arkadaşlar arkadaşlar. Bir spora başladık. Bilmiyorum daha ikinci günündeyiz sporun arkadaşlar böyle işte günlük koşuyoruz. Bir saat tam 6'da yemek yiyeceğim. Bir saate bakayım tam olarak tam 44 geçiyor arkadaşlar. Birazdan bize zeytin peynir işte böyle atıştırırım çünkü canım salatalık ve domates çekti belki salta ve domates yerim birazcık yerim ekmek de varsa inşallah yemek yerken görüşürüz arkadaşlar yani uyumadım o yüzden böyle halsizim kusuruma bakmayın Size fan sesi gelmiş olabilir Kusuma bakmayın ama Ben Doymadım ve doymamam gerekiyor ama Şu an her an kaldı bir peynir daha bu Şişesi falan kaldı böyle onları tırtıklayacağım Ve suyu falan kaldı yemeği Gerçekten Arın doyulmadı Doymadı, doydu diye. Doymadı. Yeminle doymadı. Ben şu an irademe sahip çıkmalıyım. Bir tabakta yemek yememeliyim. Kahvaltı. boştan günde bir annem hani bir çay demler, bir patates kızarttırırız ona. Koşarken, ya da evden çıkarken, üstümü değiştirken falan gene. Çünkü sarı tişört çıkacak üstüne. O zaman yine görüşürüz. Saat zaten daha erken. Altı saat. Yaklaşık bir saat demeyelim, 51 dakika sonra falan ee, evden çıkarım ya da hazırlanmaya başlarım çünkü 7.30'da çıkacağız sanırım arkadaş öyle demişti akşam. Çıkarken beraber olalım, hadi bakalım falan yap. Müsaade. Arkadaşlar görüşürüz, like atın, abone olun arkadaşlar. Herhaba arkadaşlar koşuya çıktık bugün, 1.5 ee, kilometre kadar bir yol geldik arkadaşlar şu taraftan. Daha bir 4 kilometre daha yolumuz var arkadaşlar. Videomuza devam ediyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Şevki koşuyor. Şevki. Şevki koş. Herkese merhaba arkadaşlar. Şevket öldü. Şevket'in bacaklar süper. Story gibi çekiyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Şevket koşuyor. Muhammed koşamıyor, yürüyor. Şevket çok hızlı. Şevket çok hızlı. Şevket koş. Şevket. Koş. Şevket hadi. Şeket katır gibi. Bayağı koştuk Şimdi böyle bir suya ayağımızı sokacağız oh. Evet arkadaşlar Koşumuzun yarısını tamamladık İpek Kağıda kadar 5 kilometre koştuk Şimdi biraz da denize girip seyirleyeceğiz arkadaşlar Şöyle göstereyim seni ya. Arkadaşlar Şevket'e kışkırtma yaptı şu an Muhammed Kim? Muhammet. Ben onu kışkırtacağım, bekleşme. <gülüyor> Oğlum karar verim bak bana göre. Şevket çok Evet arkadaşlar şey. denize girdik biraz serinledik. Ne? Arkadaşlar Şevket'i suyu attık. Şimdi birazcık eğleneceğiz. Arkadaşlar bari like atın da boş etme. Buyrunuz mu? Nedenize gürüyorum Tamam seni çekmiyorum ki. Hadi. Çekiyorsunuz ya. <gülüyor> Sen oradan çıkabilecek misin? Bak taş atarım Telefon de telefonun denize atarız. Harbi kışkırtma mı çekiyorsun? Tabi ki. <gülüyor> Şevket. E oğlum cüret mi ya? Şevket. <gülüyor> <gülüyor> Şevket kışkırtmalar çok izleniyor biliyor musun? O izlen. <gülüyor> <gülüyor> Şev... Şevket'e kışkırtma yaptık çok sinirlendi. Ne Şevkete kışkırtma yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şevket kendini benim kollarıma bıraktı şu an. Şevkete kışkırtma yaptık. <gülüyor> yok yok suya girmene gerek yok ben yıkayacağım seni şimdi Vallahi benim Şevket öldü He? Nasılsın? Şimdi ben... Muhammed'e olan duygularını söyler misin? <gülüyor> Bunları yanlarından <gülüyor> bakmayacağım Ne dedin bir daha söyle <gülüyor> He? Bunları söyleyeceksin mı Atıf? Yok olmamatmam espirisine söyle. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna da geldik arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın bu e, böyle bir beta gibi bir şey düşün arkadaşlar bu giriş seviyesinde bir bloktu bunun daha güzellerini çekmemi istiyorsanız arkadaşlar like atın ve de devamını gelmesini istiyorsunuz like atıyorsunuz abone olursanız da beni çok mutlu Varsınız arkadaşlar hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar.